Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Airbus A380 dünyanın en büyük yolcu uçağı ama tabii ki salgın nedeniyle artık talep düşmüş durumda. Bu uçağa pervaneli bir motor takılacak ve bu şekilde uçmaya başlayacak dersem ne derseniz nasıl yani diye bana, ben de ilk okuduğum zaman bu haberi oldukça şaşırmıştım. Ancak yine havacılıkta bir nostalji yaşanıyor. 1980'lerde tasarlanan Açık rotor sistemine sahip motorlar yeniden havacılığın gündeminde. O yıllarda bu motorları hayata geçirmek pek kolay olmamıştı. Çok yüksek maliyetleri vardı ve o zaman yakıt ucuz olduğundan bu projeden vazgeçilmişti. Şimdi uçak motoru imalatçıları yeniden bu konuya eğilmiş durumda. Bir tarafta Amerika'nın en büyük motor imalatçılarından General Electric. Diğer tarafta Francis Snecma ve Safran şirketi beraber ortak şirketleri CFMA üzerinden bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ve birkaç yıl içerisinde bu motor ortaya çıkacak ve test olarak test uçağı olarak A380 kullanılacak. Airbus'un hedefi bu yeni nesil motorlarla bu tür üretilen yolcu uçaklarında bu motorların kullanılması yeni bir sayfa açılması havacılıkta. Çünkü bu motorlar Yaklaşık %20 daha az yakıt harcıyorlar ve çevreyi daha az kirletiyorlar. Bir de bu motorların bir başka özelliği de sürdürülebilir fosil yakıt sistemlerini kullanabilmesi veya yakın bir gelecekte belki de elektrik gücüyle, hidrojen gücüyle uçacaklar. İşte yolcu uçaklarında yeniden başlayan pervanele uçak dönemi. 1970'lerin sonunda NASA önderliğinde bir çalışma başlatılmıştı ve NASA... General Electric ve Pratt Whitney iki büyük motor imalatçısına bir görev vermişti. Burada normalde o jet motorlarının içinde dönen paller motorun dışına alınacak ve yeni bir konsept gerçekleştirilecekti. İki şirkette yaptığı motorları ki o dönem için çok ciddi araştırma geliştirme bütçeleri aldılar NASA'dan tasarladılar, yerde testlerini yaptılar. Sonra da bir yolcu uçağına takarak uçurdular. Pratt Whitney, McDonnell Douglas'ın MD-80'lerinde, General Electric'te, Boeing'in 727 modellerinde bunları denedi. Ve görüldü ki bu motor konsepti inanılmaz verimli, çok ciddi bir yakıt harcamasını düşürüyor, çok ekonomik bir model. Çevreyi daha az kirletiyor. Fakat o yıllarda bu problem bu motorları üretmek hiç kolay değildi. Yüksek maliyetlere sahipti. Ve yakıt fiyatları da oldukça düşük seviyedeydi. 80'lerde epey bu motorların çalışmaları yapıldıktan sonra o defterler tozlu raflara kaldırıldı ve proje iptal oldu. Ne zaman 2020'lere geldik. Yakıt fiyatları gerçekten inanılmaz boyutlara ulaştı. Ama ondan önemlisi de Atmosfer kirlenmeye, çevre kirlenmeye başladı. Ve bu kirlilikte de uçakların da payları var. Hedef 2050'ye kadar karbon salınım oranını havacılıkta çok daha aşağı çekmek. İşte bu nedenle yeniden bu açık rotor teknolojisi hayata geçirilmeye başlandı. Bunların palleri dışarıda dönen pervane gibi düşünün. Birden çok sistem var, farklı farklı yaklaşımlar var. Ve amaç burada motorun normalden çok daha hafifletilmesi... Çok daha az güçle opallerin döndürülmesi ve aerodinamik olarak daha mükemmelliğe ulaşılması. Bunlarla da ilgili uçak imalatçıları, motor imalatçıları çok çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Ve yavaş yavaş bunların da meyveleri ortaya çıkmaya başlıyor. Yakın bir zamanda gökyüzünde test amaçlı bunları göreceğiz. Ve hedef 2030 sonrasında üretilecek. Önce bölgesel uçaklar. Daha sonra da daha büyük yolcu uçaklarına bu sistemlerin yerleştirilmesi. Şimdi bu konseptteki amaç motor teknolojisi tamamen değişiyor. Üretim kolaylaşıyor. Daha büyük alanlar içerisinde belki paller dönüyor ama bu sistemler geleceğin tasarımlarına da yavaş yavaş etki etmeye başlayacak. Tabi en büyük uçak derken geçtiğimiz günlerde de Emirates'in başkanı Sir Tim Clark çok ilginç bir açıklama yaptı. A380 teknolojik açıdan çok iyi bir projeydi ama 4 motorlu bu uçak projesi yüksek yakıt sarfiyatı nedeniyle tabiri caizse bu salgın döneminde pandemi döneminde kurban edildi ve havayolları çok sayıda A380'i yere indirdi. Hatta bazı şirketler filolarından çıkartma kararı aldılar. Emirates'in filosunun yarısını neredeyse A380'ler uçuruyor. Halen filoda 119 A380 var. Bunların yaklaşık 70 civarında aktif olarak uçuyor. Geri kalan yeniden uçacağı günleri bekliyor. Sir Tim Clark çok gelecekten çok umutlu ve 2023 ilkbaharında bu uçakların tamamının uçacağını iddia ediyor. ve Hatta talep o kadar yüksek ki biz buna yetişemiyoruz. Bilet fiyatları da yukarı çıkacak diyor. Bilet fiyatları yukarı çıkarken de şu temennide bulunuyor. Artık Uçak imalatçıları Airbus A380 bize yetmiyor. Daha büyük bir uçak yapsınlar. Şimdi tabi neydi konsept? İşte büyük uçakların devri kapandı. Hatta geçtiğimiz gün sitemizde yayınladık. Son Boeing 747 imalat hattına girdi. Artık yolcusu satmıyor. Sadece kargo uçaklar eline kalan son siparişte Ekim ayında Boeing teslim edecek. Bir taraftan da bu durum yaşanıyor. Şimdi yeni Motor teknolojileriyle birlikte bu, bir tür, bu tür büyük uçakların yapılacağına Emirates inanıyor. E, muhtemel bu uçakların kapasiteleri şu an Emirates 2 sınıfla A380'e ve 650 koltuklu. Hedef 750-800'e kadar çıkabilmek ama bakalım Boeing mi Airbus mı bu e, iddianın arkasında tabiri caizse bu oltaya gelir. Bilemiyoruz ama yepyeni bir dönem açılacak gibi. Ben bu haberi hazırlarken de bazen epey böyle bir araştırma sırasında ilginç bilgiler yakalıyorum. Onlardan bir tanesini de sizinle paylaşmak isterim. Ee, normalde satış fiyatı A380'lerin işte 260-280 milyon euroydu zamanında liste satış fiyatları. Şu an ikinci elde uçakların fiyatları oldukça düşmüş durumda. Geçtiğimiz yıl e, MSN-16 yani üretilen 16. uçak ikinci el olarak satılmış. Bunu bu uçağı 28.4 milyon dolara Dory Nimrod Air Emirates'e satmış. Emirates muhtemel bu uçağı yedek parça olarak kullanacak. İşte motorlarından, iniş takımlarından veya diğer sistemlerinden yararlanacak gibi duruyor. İşte görüyorsunuz e, MSN-16 benim tahminim 13-14-15 yıllık bir uçak olabilir. E, fiyatı, e, liste satış fiyatı işte 260-280 milyonlardan e, 28 milyon dolara yani onda bir civarında fiyatı düşmüş durumda. Ama işte 15 yılda onun fiyatını ne kadar çıkardı? Satın alan havayolu kaça aldı? Bunları tabii Açıkçası bunlar çok büyük ticari sır tam olarak bilmiyoruz ama ikinci el fiyatlarını da bu şekilde size vermiş olayım. Detaylı havacılık haberleri tolgözbek.com sitemizde bizlere sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz kanalımızdaki videoları beğen tuşuna basın, abone olun, e, katıl tuşuyla da destek vermek isterseniz her zaman sizleri bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.